arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz hoş geldiniz. bugün ne oynuyoruz masa bugün ne çıkartacağım oynayacağım evet tabaktan ne çıkarsa taklit çığılınca yapacağız arkadaşlar çeşitli Çiş, oyuncaklar koyduk biz içine kimin tabağından ne çıkarsa onun taklidini yapacak tamam mı tamam. hazır mısın evet. Haydi başlayalım Değişim. benimle mi değiştirmek istiyorsun <gülüyor> Masal tutunları değiştir, değiştir. değiştirmek istiyor <gülüyor> Değiştir hadi hemen Peki, değiştir Tamam <gülüyor> <gülüyor> Çok fena Hadi bakalım <gülüyor> Ne çıktı sana evet, evet. Takvidini yapıyoruz <gülüyor> Süpersin Masal Şimdi ben açıyorum kutumu, tamam mı? Tamam. Wow, Aynen. terbiyeli tavuk. Nasıl yapıyor? Devam. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Değiştiriyoruz. Değiştirelim yönetmeni. Aç bakalım. Evet Masa. Hadi bekliyoruz. Bravo. Şimdi bana ne çıkacak bakalım. Açıyorum. Ay bana en güzeli çıktı. Gül. Onun kardeşi var mısa? Evet. Nerede evet. kardeşi? Burada. Bunun adı. İkin değil mi? İsimleri var mı onların? Var. Neyi? O çilek, bu, bu. Evet. Çilikle muz koymuş balıklar. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam. tamam bir Diğerine geçelim. Diğerine geçelim. Hadi geçelim. Geçelim. Evet. Evet Masa ne çıktı? Toşbik Canım arkadaşım Toşbikler nasıl ses şey çıkarılır Masha? <gülüyor> Ama onlar öyle ses çıkarmıyor <gülüyor> Onlar böyle yapıyor Baksana <gülüyor> Toşbik'in gözleri <gülüyor> Nasıl yapıyor Toşbik? Bak böyle Tamam, tamam, şimdi sıra bende. Sıra anne de. Wow, bana ne çıktı? Bak, şöyle. Böyle yapmış elleri. Evet. Evet. evet. Bu böyle geziyor değil mi? Hı hı. Tamam. tamam evet, evet. Bak bak. Paletleri de var. Paletleri de varmış. Ya, evet. Biliyor. Tamam. Hadi bakalım. Ne, ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Evet. Videolarımızı beğeniyoruz. Evet. unutmayın bana. Hoşçakalın. Evet.